Merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bildiğiniz gibi salgın süreci boyunca ülkemizdeki hava yolları giderek uçuşlarını durdurup en sonunda sadece kargo uçuşlarını gerçekleştirir hale geldiler. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı, gurur kaynağımız Türk Hava Yolları da en sonunda sadece kargo uçuşlarını ve yolcuları, yolcu uçağından çevirdiği kargo uçuşlarıyla uçuşlarına devam etmek durumunda kaldı. İstanbul Havaalanı'ndan Herhangi bir yolcu uçuşu olmadı. Bunun dışında Türk Hava Yolları yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için tahliye uçuşları yaptı. Tahliye uçuşları hala devam etmekte. Tahliye uçuşlarına eğer yazılmak istiyorsanız ülkenizdeki bulunan Türk konsolosluklarına isimlerinizi yazdırmanız, bağlantı bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Yanılmıyorsam yakınlarda Kuzey Amerika kıtasından, Kanada'dan ve Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, tahliye uçuşları planlanıyor. E, Mart ayından Mart ayının sonundan bu yana uçuşlar normal olarak yapılmamasına rağmen, benim daha önce bundan bir ay kadar önce belirttiğim gibi, Türk Hava Yolları sanki belli bir süre sonra uçuşlar yapılacakmış gibi rezervasyon sistemlerini açık tuttu. Kendilerinin yaptığı değişik açıklamalar tamamıyla kendi planlamalarına dayalı olan açıklamalar neticesinde hem yurt dışında mahsur kalmış vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmek için, hem Türkiye'mizde mahsur kalmış yabancı insanlar kendi ülkelerine dönmek için, ama en önemlisi de başka ülkelerde mahsur kalmış insanlar Türk Hava Yolları'nın rezervasyon sistemi açık olduğu için, diğer ikinci ve üçüncü ülkelere gitmek için, Rezervasyon yaptılar Türk Hava Yolları'ndan. Bununla ilgili bir video yapmıştım hatırlarsanız. Demiştim ki neden acaba Türk Hava Yolları rezervasyon sistemini kapatmadı diye. Uluslararası e, hava yollarının çoğu örneğin Avrupa'daki belli başlı bayrak taşıyıcılar. Bunların arasında baktıklarım arasında British Airways var, Lufthansa var, Air France var. Bir yerden, bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman sözünü ettiğim ülkelerden bağlantı yapmak istediğinizde veya o sözünü ettiğim ülkelere doğrudan gitmek istediğinizde eğer uçuşlar yoksa rezervasyon sistemlerini bilet almaya kapatmışlardı. Özellikle Lufthansa'yı ben çok kullanan bir insanım. Lufthansa'da kesinlikle aylar sonra bile herhangi bir uçuşa müsaitlik görülmüyordu. Ama bizim hava yolumuz, Türk Hava Yolları böyle bir şey yapmadı. Türk Hava Yolları benim Mayıs'ta yaptığım videoda da gösterdiğim gibi, Mayıs'ın sonlarına doğru hala sanki Kuzey Amerika'dan uçacakmış gibi bilet sattı. Benim yaşadığım Praa sanki günde normal 3-3-3 sefer yapacakmış gibi bilet sattı. Türk Hava Yolları bunun dışında e, bağlantı biletlerini de satmakta herhangi bir çekince duymadı kendisinde. Ama tabii ki sadece kendilerinin planlamalarından değil ve sadece Türkiye'nin yapacağı olan planlamalardan yasakların kaldırılmasından değil, diğer başka ülkelerin de yasaklarının ne durumda olacağını da bilmeden rezervasyon sistemlerini açık tuttu. Ve bugün binlerce insan mağdur durumda. Nasıl mağdur durumda? Şöyle mağdur durumda. Amerika'dan Türkiye'ye dönmek için Türk Hava Yolları'nın bu biletleri sattığına güvenen insanlar, Bilet aldılar ama bugün ne yazık ki bu insanlar biletiniz iptal edildi, paranızı iade edemeyeceğiz ama ücretsiz olarak biletinizi değiştirebilirsiniz şeklinde mesajlara maruz kaldılar. Bu mesajlar sonrasında insanlar paralarını da iade istediklerinde... Olumsuz cevap aldılar. Hatta ve hatta call center'ları aradıkları zaman, çağrı merkezlerini aradıkları zaman kimseye ulaşamadılar. Türk Hava Yolları'na başka özellikle sosyal medya üzerinden ulaşmak isteyen insanlar da mağdur durumdalar. Çünkü onlar da isteklerine bir yanıt alamıyorlar. Şimdi bu durumda aklımıza şu geliyor. Türk Hava Yolları neden böyle bir yola gitti? Yapılan söylentiler, söylenilen şeylere bakıldığını zaman Türk Hava Yolları'nın paraya ihtiyacı var. Ne olursa olsun bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak için bu yola gitti. E, paraları da artık o insanları uçurduğu zaman düşünsün diye düşünenler var. Eğer bu gerçekten böyleyse gerçekten çok vahim ve gerçekten de utandırıcı bir şey. Çünkü ülkemizin milli havayolu, bayrak taşıyıcısı bir havayolunun böylesine bir Gayri etik bir uygulamayı yapabileceği benim aklıma gelmiyordu. Ama ne yazık ki bu gerçek. Şu an benim takip ettiğim kadarıyla Türk Hava Yolları'nın Twitter'ına gittiğiniz zaman şikayetçi olan bir sürü insanlar var. Sadece ve sadece bugünü kurtarmak için acaba Türk Hava Yolları'nın imajını bu şekilde, bu şekilde, kötü bir şekilde zedeleyecek bu işlemi niye yaptılar merak ediyorum. Ben bu konuyu kendisiyle e-mail ile konuştuğum zaman Cüneyt Özdemir'le de konuşmuştum. Kendisi hatta bana sormuştu. Demişti ki ya San Francisco'dan Türkiye'ye gideceğiz bilet gözüküyor nedir bu olay demişti. Ben de kendisine olayı bildirmiştim. Hatta kendisi bunu bir yayınında da bildirdi. Dile getirdi. Sonradan kendisi Sayın İlker Aycı'yı konuk almıştı. O zaman da sorduğunu tahmin ediyorum. Ama hala ve hala Türk Hava Yolları... Sadece Türkiye'nin yapmış olduğu 1 Temmuz'dan sonra bütün uçuşlar, bütün yurt dışına olan uçuşlar açılacak kararı ile beraber hala Türk Hava Yolları 1 Temmuz için ve sonrası için bilet satmakta. Şimdi bu salgın sürecinde uçuşların normalleşmesi birden olacak bir şey değil. Aşama aşama gelişecektir bu. Dolayısıyla örneğin benim baktığım uçuşlarda sanki Türk Hava Yolları, Atıyorum 15 Ocak'taki bütün uçuş programını bir anda pat diye uygulayacakmış gibi bir izlenim var rezervasyon sistemlerinde. Günde 3 defa 4 defa uçtuğu noktalara 5 defa uçtuğu noktalara 1 Temmuz'dan sonra baktığınız zaman ne yazık ki Türk Hava Yolları hala bilet satmakta. Peki Avrupa Birliği size olan yasanı 1 Temmuz'dan sonrasına devam ettirdiği takdirde ne olacak? Yine insanlara biletiniz iptal oldu kusura bakmayın istediğiniz zaman ücretsiz değiştirebiliriz mi diyeceksiniz. Bunu yapmak doğru değil. Türk Hava Yolları kanımız canımız ama ve aynı zamanda bu şekilde ne kadar para toplandığını da açıklamaları lazım. Eğer halka açık bir şirketse ki öyle bunu kapa da bildirmeleri gerekmekte. Türk Hava Yolları ne yazık ki bu videoyu yaptığım 7 Haziran tarihinde hala yolcularını mağdur etmekte. Hala güzelleşmiş bir imajı olmasına rağmen bunu zedelemekte. Bunu dile getirmekte benim için bir görev olarak hissettim. Çünkü Türk Hava Yolları'nın ne imajının zedelenmesini istiyorum, ne Türk Hava böyle ucuz yöntemlerle ihtiyacı olan parayı bulma çalışmasını arzu ediyorum. Ben değişik defalar Türk Hava Yolları basın bürosuyla irtibata geçmeye çalıştım. 2 defa e-mail attım kendilerine bu konuda. Herhangi bir e-mail'e cevap gelmedi. Eğer onlar da irtibata geçmek isterlerse e belli zaten veya kanal aracılığıyla da e, bir cevap verebilirler. Ama Türk Hava Yolları maalesef şu an binlerce müşterisini ve potansiyel belki de, belki de milyonlarca müşterisini mağdur etmiş durumda şu an. İmajı edelendi. Ne yazık ki insanlar bir umutla aldıkları biletlerinin iptal olduklarını öğrendikleri zaman... Gerçekten de büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.